Diyorsun ki bak mesela geliyor, geriden doğru geliyor. 2-3 e, ben ileri, geri geleyim. Diyorsun ki ya ilahi ne olur mahşerde am amel sahifemi lütfunla ak ile Ve eğer hafif gelecek olursa sevap terazimi lütfunla ağır getir diyorsun. Ondan sonra geçiyorsun öbürüne. Beni keskin olan sırat köprüsünden koşarak geçir ve o büyük cehennem ateşinden ve içindeki deşekli azaptan koru diyorsun. Diyor ki 85'ten. Fehaza hawa tumuhunna men kat hassastuha bisrrin min al-asrar fil lahu unzilet yani bundan sonraki tahsis ettiklerimden lefte inen sırlardan biridir bundan sonraki mevzu lehif mahfuzda inen sırlardan biri ve bu sırları anlatmaya başlıyorum Selamun Aleyküm. Sevgili arkadaşlar, Celcelitüye duasının bir takım sırları ve içinde barındırdığı özelliklerle ilgili konuşacağız bugün. Şimdi bütün sırların hazinesi olan Bismillah ile başlarım ve ruhum içinde sırların gizlendiği hazineyi onunla keşfetti bende başlayan bir dua. Celcelitüye duası aleyhissalatü vesselam. Efendimiz tarafından Hz. Ali radıyallahu anh'a hediye edilmiş ve Cebrail aleyhisselam tarafından alınmış. İçinde hem Kur'an'la ilgili pek çok sır var, hem Kur'an'daki huruf-u mukattalarla, mukatta harflerle ilgili, hem allah Teala'nın güzel esmalarıyla ilgili pek çok sır bezenmiş. Bu sırlarla birlikte hangi duaların nasıl yapılacağı aktarılmış ve e, pek çok alim tarafından yüzyıllar boyu aktarılmış anlatılmış e, bir dua. Celcih Lütye duasının içinde ismi azam bulunduğu e, çokça defalar tekrar edilmiş ve bu azamın ne olduğu konusunda da çalışmalar yapılmış, yayınlar yapılmış ve Celcih Lütye'nin mührü olarak da semboller e, dizilmiş ve bunlar Celcih Lütye'nin mührüdür. Şurada da görmüş olduğunuz mühür. Celci Lütye'nin mührüdür ve bu sembollerden oluşmaktadır diye anılmış, dile getirilmiş, yazılmış, çizilmiş. Aynı zamanda yine Celci ülke'nin vefki, kim yerlerde 7'ye 7, kim yerlerde 8'e ye 8 olarak yapılmış, yıldızla başlayan, yıldızla biten bir sembol olarak belirtilmiş ve bu konuda kitaplar yazılmış, e, havas öğretisinin bir kolu tamamen celceli duasından gelmiş içindeki e, havasının içindeki vefk sistemleri ile tılsım sistemleri celceli duası duasının içerisindeki bazı bentlere dayandırılmış arkadaşlar. Şimdi biz de görüştüğümüz, konuştuğumuz e, arkadaşlarımıza, danışanlarımıza celceli duasını okumaları yönünde tavsiyeleri de bulunuyor ve biz de okuyoruz sürekli olarak. Ancak Celci e, duasında bir e, bölüm var ki İsmi Azam'ın tarif edildiği. E, bu bölümle ilgili e, bu videoda bir açıklama yapmak istiyorum ben. Önemli bir mevzu var burada. İsmi i Azam Celci içinde var. Peygamber Efendimiz de e, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Hazreti Ali de bu konuda Bildirimlerde de bulunmuş. Ondan sonra bunu İmam Gazali de aktarmış ilerideki kuşaklara. Şimdi Celceli duası 121-122 bent. Bazı yerlerde 121, bazı yerlerde 122. Bir tane tekrar eden bent olduğu için aslında 121'dir. 121 bentten oluşur. Bu 121 bendin İçerisinde 15-16 bent, 85 ile başlayan 100'e kadar devam eden bölümde Cerce teduasının duasının içerisindeki İsmi Azam'ın tarifi var arkadaşlar. Burada çok net olarak bir tarif var ancak şifrelenmiş. Bir e, bilmeceler silsilesi gibi verilmiş. Hani nasıl e, Kutsal Hazine Avcıları gibi e, filmlerde çok fazla semboller, çok değişik şekillerde anlatılıyor binmeceler şeklinde. Ee, ya da e, sembolleştirilmiş bazı semboller altında veriliyor. Celcelitüye'nin içerisinde de özellikle Hava Selimi'nde çok çok önemli olan ve e, Allah-u Teala'nın büyük ismini ihtiva eden, anlatan bir bölüm var arkadaşlar. Bu bölüm bazı Celcelitüye e, duası kitaplarında, ya da evraklarında verilmiyor. Bu 15-16 bentlik kısım Celcilitü'ye duasının dışında tutuluyor. <gülüyor> 1'den 85'e kadar ve 101'den 121'e kadar olan bölüm veriliyor. Çünkü burada bize şifreli olarak, sembolize ederek vermiş olduğu bölüm ee, bu dua sisteminden ayrı tutuluyor. Dua sisteminden ayrı tutuluyor. Burada da bir mantık var aslında. Şimdi Cacilitü'ye duası baştan itibaren e, girildiğinde ilk otuzlu e, numaralı bentlere kadar Allahu Teala'nın isimleriyle Hay, Kayyum, Ehad, Bedi, Basit, Sabit, Cabbar gibi isimlerle ve e, bu isimlere dayanılarak yapılan e, dualarla bezenerek Geliniyor. Mesela 10. bente kalbime rahmet sağanakları dökülsün de onu kerim olan Mevla'mızın himmet incileriyle dile getirsin. Ve subbeale kalbi bu rahmetin bi hikmeti mevlana'l kerife entakat bölümünde mesela bendinde 10. bente böyle bir dua var. 15. bente nurlardan üzerim ışık saçacak bir feyiz, akit ve ismi hakiminle nur isminle kalbimin cansızlığını giderip hayatlandır şeklinde bizi yukarıya nur ismiyle birlikte e, yukarıya doğru çeken dualarla bezenmiş olarak 27'de alim, gani ve sabur isimlerininle beraber her şeyi kuşatan ismi azamın kalesine sığınarak her türlü yanlışlar düşmekten korunurum, korunayım ya Rabbi diye e, duayla devam ediyor. Bu bölümler 20. 30. ve 40'lara kadar olan, 39'da yine Ey ahat bedi Aziz ve Celil olan Allah'ım senin bütün güzel isimlerin sonsuz haşmet ve azametinle sürekli parlamaktadır diye bir metiye var yine duan içinde. Bundan sonra 50'li bentlerden itibaren arkadaşlar Taha Yasin tasin tasin Mim Kaf Haya İnsat gibi hurufu mukattalarla Hamim sin Kaf gibi bu rufu yine dualar devam ediyor. Edüş'te, mesela hamiyim ayın sinkaf, bizi koruyan sığınağımız olsun, onun karşısında dağlar bile sarsılır, bendi var. 50'li, 57'de Elif Lammi yüce olan Ruhanliler ve Melekler Meclisi'ne yükseldim. Elif Lammi ile e, bir e, yükseliş duası. 55'te Elif Lam, Nisa Suresi ve Enam Suresi ve Nurlu Kırılmış Nur Suresi hürmetine, hürmetine, Geçiyor. Tekrar eden 59'da mesela Amma, Abs, Nazirat, Tarık ve Vesemai, Zatul Buruç ve Zilzal sureleri hürmetine ve yine devamında sureler hürmetine yaklaşmak üzere Rabbine yaklaşmak üzere niyazda bulunuyor. Bu dualamalar devam ederken arkadaşlar 80'lere geldiğimizde. Beni 83'te mesela beni keskin olan Sırat Köprüsü'nden koşarak karşıya geçir ve büyük cehennem ateşinden ve içindeki dehşetli azaptan koru bende var 83'te. 84'te istediğim her günahtan dolayı beni affet. Çok da olsa büyük günahlarımı hata ve kusurlarımı bağışla diyor. Dualar devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu videomuzun konusu olan bölüme geldik. 85'te bundan sonra anlatılacak olanlar lefte inen sırlardan biridir. Diyor ve bizi burada kapıya yönlendiriyor. Celciliteye doğası. 85. bendinde bundan sonra anlatılacaklar leften inançsırlardan biridir diyor. Ve 86'dan bu sırları anlatmaya başlıyor. Ve 86. bendden itibaren bir tarife başlıyor şifreli olarak. Ve diyor ki Selasü ısiyyin sofifet bade hatemin Ala râsiyâ mislus Sihami takavvamet. Üç sopa dizilmiş hatemden sonra başlarında dimdik oklar gibi. Aynen tercüme ettik. Buraya kadar duayı buraya kadar okuyan arkadaşlar bundan sonrasını da okuyabilirler ama buranın bir tarif olduğunu da bilerek okusunlar ya da okuyun arkadaşlar. Şimdi 86'da üç sopa dizilmiş hatemden sonra başlarında dimdik oklar gibi. Genel kabul görmüş Semboller başta hatemle, yıldızla başlar, kimi bunu beşli, kimi altılı olarak çizer. Burada tabi e, verilmiş olan kelimelere, verilmiş olan bilgilere çok dikkat ederek üzerinde uzun süre çalışılması gereken bir yerdir. Celcivitiye duasının 86. bendi ile 99. 100. bendi arası. 87'de gizli kesik mim, sonrası sülem, ortalarında iki testi birbirine karışmış bendi var. Burada yine bir tarifte bulunur. Ondan sonra dört parmakları konuşturur. Hayır ve rızık toplu halde işaret eder. Bendi gelir 88'de. 89'da kardeş çizgili H sonra kavisli Vav ve Hacamat tüpü gibi içinde sır var denir. 90'da sonu başı gibi beşli Hatem köşelerinde sır var denir. 91'de ona ondan sonra 3 say Sayarken şüphelenme denir. Bir yerden bir yere kadar bir sayı sistemi, bir onay sistemi vardır. Vermiş olduğu sembole ilgili. 92'de 3 Tevrat'tan şüphesiz 4 ve 4 İsa'yı Meryem'in İncil'inden der. 93'te 5 Kur'an'dan tamamlayıcı ve her canlı için der. 94'te ''Bu Allah Celle Celaluhu'nun ismi, O'nun isimleri yaratılan her şeyin üstüne yükseltilmiş.'' der. Buraya kadar vermiş olduğunun, Allahu Teala'nın, Allah Celle Celaluhu'nun ismi olduğunu ifade eder. 95'te, ''Bu Allah'ın ismiyeyi okuyan dikkat, şüphe etme, ruhun kirlenir.'' der. Ve 96'da, ''Bu Allah'ın ismi, ey cahil inan, sakın sorgulama, ruhun bozulur.'' der. 97'de o isimleri hak ile al ve sakla, isimleri burada çoğaltıyor. O isimleri hak ile al ve sakla, onun içindeki sırları, haddi hesabı yok der 98'de. içinde ahit, anlaşma, söz ve buluşma yani dört parçadır. Miskle ve kafurla hak ile ühürlenmiş der 99'da. Bir gün bu isimleri sakınca ile verme bu isim. Kim taşırsa yükselir der. Yüzde biri korku ile kaçıyorsa o ismi taşısın korku kalmaz kralar ve çevresinden de hiç etkilenmez der arkadaşlar. Burada 86. bentle 100. bent arasında bir tarif var. İsmi Azam'ın tarifi Allahu Teala'nın büyük isminin bir tarifi var ve burada bu büyük ismin Harf sayılarına kadar ve biraz daha bir şey de söyleyeyim. Bu ismin nasıl kodlandığına, bu ismin e, emcit hesabına kadar verilmiş bize. Aslında bir bilmece şeklinde, bir şifre şeklinde verilmiş ama aslında çok net bir şekilde de verilmiş. Başta göstermiş olduğumuz sembol bir semboldür onu söyleyeyim. Bu sembole eğer buradaki isim Azam doğru yüklenir ise... Bu sembol vardır ve ve çalışır. Bu sembol bu şekilde sadece e, yazıldığında burada aktarılmış olan bilgileri enerji olarak ihtiva etmez arkadaşlar. O sebeple celceli tüye duasının içinde ismi azam vardır ama ilim almak isteyenler için burada verilmiş ve şifreli olarak verilmiştir. Ve e, celceli tüye duasıyla bu bentler arasında Kur'an'da bir bağlantı vardır. Kur'an'da sadece iki yerde geçen önemli isimler vardır. Ve Celci içindeki 86 ve 100. Bentler arasında burada bir tarif yapılmıştır. Ve Havas'ta burası çok önemli bir mührü ifade eder. Bunları bu konuda araştırma yapan ve ilim konusunda kendini geliştirmeye çalışan, özellikle hava silmi konusunda kendilerini geliştirmeye çalışan arkadaşlara bir e, bilgi olarak aktaralım. Dualarında da celceli tüye duasını da okuyan, celceli tüye duası ile şifalanmaya çalışan arkadaşlarımıza da bilgi olarak verelim. Bazen soruluyor neden bazı bölümler eksik celceli tüye duasının diye bazı kaynaklar, bu i̇sm Azam'ın tarif edildiği bölümleri çıkartmışlar. Çünkü burası dua değildir. Burada bir tarif vardır. Yine de 121 e, bende ihtiva eden, Celciletü'yü duasını okuyan arkadaşlar da bu şekilde de okumaya da devam edebilirler. Ama bu bölümlerin İsmi Azam Azam tarifiyle ilgili bölümler olduğu bilinsin. Bundan sonraki yine 101'den itibaren Hamim ve Ayin harflerinin verdiği şifa ile birlikte yine dualar başlıyor ve ve bu harfler alın üzerine yazıldığında Allah'ın faziletli e, şifasıdır diye devam ediyor. E, korku hallerinin aşılmasıyla ile ilgili dualar, yüzüncü bentlerde savaş halini ilgili yine kuvvet veren dualar vesaireler devam ediyor. Kita 120 e, birinci bendin sonuna kadar celzele duası burada tamamlanıyor arkadaşlar. Bu 86 ile 100. bendler arasında İsmi Azam'ın asli sembolünün ve bütün harf sayılarının ve İsmi Azam'ın dizilişinin olduğu tarifin yapıldığı bölümle ilgili size bilgi aktarmaya çalıştık. Meraklı olan arkadaşlarımız bu bölüm üzerinde daha detaylı, daha Uzun tefekkürle çalışabilirler. Zordur. Ee, ama Havas'ta da olmazsa olmaz sembollerden, anlaşılması gereken sembollerden biridir arkadaşlar. Selametle kalın. Selamun Aleyküm.